rengi değiştirebilirim çatlasplayım bak çok seni yem yapacağım iyi hayal kur Aa, Kara Murat zaten ölüp ölüyor, ölüyor Kara Murat'a fış kuruyo Bu şuan kaldı Aaaa yani. Evet biz arkadaşlar bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz Bugün Doğukan var Doğukan'ın arkadaşı var bir de benim arkadaşım var Onlar da Kuzey ve Mustafa şıkkandı biz beyler Eee bugün Valorant yeni gelen hero'yu inceleyeceğim ben Onlar da ne yaparsa hepsini Bulduk, arkadaşlar açıklama kısmından benim linkim olacak. <gülüyor> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Evet hepsi koydu arkadaşlar, hepsi koyuldu. herke Kuzey tamam çim ağacı kar karantina videoumuz var mı kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> karantina yapıyor yani bu? Karantine Bunların niye herkes arkamdan geliyor benim? Kanka kahvaltıda oynuyorduk. Kar kar <gülüyor> karantina <gülüyor> vlogu gelsin. <gülüyor> karantina vlogu. Açar bu arada. Bunların arkandan buyurun, çoban akar. gibi geliyor herkes. <gülüyor> o, Kara Murat'a baktı takip edip veriyor. gülüyor. Herkes yeni gelen şöyle bir arası. Gösterince kapatabilirim. ben seni taşımak için geliyorum yanlış anlama. Şöyle dedi tamamdır. Böyle şöyle diyor. Jump falan çalıyor güzel yani. Şurayı atayım. <gülüyor> Burası gel girelim. G mi giriyorlar? Nerede lan? G'ye gitmiyor. Sağda bak, sağda bak Var oldu. Bir daha Spike yerleştir. O da öldü. <gülüyor> ben de rüzve öldüm. Bir düşman kaldı. şey oldu. Nerede? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi nice. Nereden Arkadaşlar takım Efso, bir tek Karamurat dört ilk defa oynuyor. Ama yani dört kişi bu azam. Boğazdan... Oğlum ben oyunu bilmiyorum, bana help yaz. Ateş et kanka. Korkuyor musun? Korkuyor musun? Şöyle konuşalım. Böyle A gelecekler gibi hissiyata kapıldım ben. Sizce de öyle mi? Ben hamamı tutacağım. uzamdı da bir aydır bir En son bir ay önce atmıştım galiba Valorant virusunu. mu? Sen... Dönüyorum. Tam A temiz. Rage ya be geldi. bir. Beyler dire giriyorlar. Ay B'ye giriyorlar pardon. B B Gözlerini kapatalım Cez İki de buldu orada Hakan muhafız mı? En sevdiği falan Bu Yine bana smokat Birden fazla düşman C'ye girmiş C'ye Kuruyor yerleştirildi. Yatsı var. Uyu. Buradan hocam. Bir düşman kaldı. Hadi çöğünler. Çok iyisin merkez bunlar. Zürey abi. Zürey abi. Sayınacağım. Şey Heh söyle. İstersen cross şey ayarlarında gibi yap. Öyle oynayabiliyor musun? Cross'un kırmızı yani güzel değil mi? Güzel. Hayır. İstebilir mi? O yüzden nasıl küçültüyorum? Kanka onu şu an yap. Şu an yapmış. SC yapayım, yapayım yapayım ben oyunumu oynayayım daha rahat oynadım. CS'den ESC, küçük çalışayım. SC'nin nişangı evet. Sonra iç çizgi saydamlığı falan. Evet evet. Onları ne yapayım? İç çizgiyonu 4 yap. 4 1 sağlam. İç çizgi kalınlığı 1. 4 1 tamam Bu iç çizgi uzaklığı öyle ki. İki çizgi uzunluğu ne? İki Uzunluk iki kalınlık bir mi? Hayır hayır uzunluk dört Uzaklık iki Haydi <gülüyor> gördünüz Kalınlıkta bir miydi? <gülüyor> ha evet kalınlık bir pardon Böyle şöyle arada görüyorsunuz insanları görünmez Kanka Böyle çok küçük oldu lan da bir, bir düşman yok. kaldı. O saydığım adam akımlamış. Bıçak dişamlar bu. Tamam. tamam. İmhalim ha. Tamam. Tamam. Arkadaşlar Şimdi o ikisi gördünüz, görünmez olabiliyorsunuz. Daha fazla mermi var, daha fazla asar oluyor. Çok kendi canısı. O yüzden direktten değiliz. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. Misli, yani, yalan. Abi ama gelsin ya vallahi vakit olmaz. Arıyorum konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum, yine ya. yine çobalar olsa. O yere bak. <gülüyor> Abi, <am> <gülüyor> <am> <gülüyor> çoban olsa. <gülüyor> <ordusu. gülüyor> Abi çoban okay. başı da bulduk yani çoban olsa. Al başladı. Ölme Evin de varmıştın Kimse de onlar? Orup evet, iskinci ağlayız galiba Evet ağadalar gelin gelin Zekan mı o kili? <gülüyor> Helal lan <gülüyor> çaldı Helal Arkadaşlar bu arada Balonta çıkacaktı. Bir düşman kaldı. Bırakırız size de oynar. Aynen. Düşman. Aa, düşman. GB zaten şey değil. Yani, 89 çıkabilecek zaten çık şeydi. Sportnet 89 çıkabilecek. Oğlum biri infazladı. Allah affetsin yandı Karamurat'a bak. <gülüyor> Görevin daha bitmedi. Karamurat 44. Amaç neydi değildik? <gülüyor> Ulti yaracak. Dedik oh, Niye? Harcamayı Hard severim. Harcamayı severim, <gülüyor> <gülüyor> Pardon, severim. ben bir kördüm. <gülüyor> ben ben lava'ya bakıyorum. Oha çaban ordusunlar. <gülüyor> Kuzey. Terken, ilk glow biz çekmedik mi kanka 7 yaşında. Evet. Doğru, evet, doğru kanka ya. 1 200 yaktan atıyorsun. yaşında 7 yaşın var, evet <gülüyor> bak, bak. önce evet, bir şey, şey. kazandı. Yani, Okan biz healersen var. iyi ki youtubeçulardınız. Hocan healer lan. Bak buraya! Ne no. yaptın? Abi denemedim. Kuzey oh. beyni yaktın. Kuzey... Allah... Kuzey <gülüyor> bana 34 ver vurmuş ya. <gülüyor> Kanka bu Kara Murat yüzünden bence ya. Benim yüzüm değil ya. Ha. Arkadaşlar, morada çift hesap Facecam'lı bir şeyler gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara çift Facecam arşiv yazın. Altanıza bana hesap atayım, boşver. <Gülüyor> Berki uzadı mı saçları? <Gülüyor> yani aynı İyi. Swipe geliştirildi. Eğer Mustafa ile ben Kelly'yiz. O <gülüyor> an Kara Murat Dört el boyunca kill almaz. Ben ise satacağım zaman kill almam <gülüyor> Harbi güzel lazım mıydı? O, o, yük kalmadı. Yük A vurdum. bir ben büyük tuz atıyorum lan kuzey gördüğünde şaşıracaksın week was a just böyle şey sakaldı zaten. Sende bir sende bir Cem Karaca sevdası var sanki. Değil <gülüyor> mi? Var var. Ne? <gülüyor> Çoban ordusu. <gülüyor> Çoban ordusu. <gülüyor> dim, dim, dim, Ustam seslendi, uzaktan geldi. Giden etulumları. Aga be. Beyler şey abi gelin gelin Baaaaaam Abi burda burda burda Öldüreyim mi yani. kanka? Öldür de öldüreyim Öldürek sen şey çocuğuma şey Öldür dediğin an ölüyorlar kanka Bekle uzmanı geliyor evet. Abi ver. C'de, ver. C'de ver. Ama B'ye dönüyorlar Oğlum büyük çaldın lan bir düşman kaldı ESC'ye bas Şey eee Zey abi bas basit dersen ama sana nasıl bana ya Mustafa Eee aşağıda şey. bak ha, İç çizgilerin şey İç çizgi falan yazıyor ya aşağıda abi, hareket pasiyle Ateşlemez Onların ikisini de kapalı yap Ne kim ki bunlar şu an? Artık sekince Crosshair hareket etmeyecek İyiymiş. Şu dış çizgi saydamlığı ve uzunluğu ne abi? Bunlar kaç? Onları daha demi söylediklerim işte. Ha. Bak, aydanlığı... ilk 4'ü söylüyorum. 1 4 2. Tamam. Onları gelsin kapatalım. Başka bir görüntü çiziler oh. Gözlerini kapatalım. Ya da onları da biraz ya çok güzel çaldı Mustafa ama ya e 112 vurmuşmadan. Ölünce söylerim. Yalnız ben J oynuyorum ya ben. Silah yerleştirildi. J al. Berke silah ver bana Berke. Ben ölüyüm ben ölüyüm Sen artık ölü bir adamsın. Ha, al onu. Ha güzel. Aynin. Ay şeyin yine kötü ama onda değiştiriyorsun bu iponda. Ben onu halledeceğim ben. Aletçama istibas gibi ulti baskır ulti baskır. Bas, Hadi Anla, biraz hareket. zaten. Ben artık ölümsüz bir adamım. <gülüyor> adam kalsın adam, kalsın şey. adam yok. <gülüyor> Aa ben var ya, iki şanslı bir insanım ya bak. <gülüyor> <gülüyor> al adamı. Adam, Karagora Abi Karamoran'ın ismi garip, adam ismi var. Şu kre sayıyı söyleyeyim mi adam Adamı yakıştırdı. <gülüyor> <Adamı iş sattı. gülüyor> oldu. güçten düşmem. Çağırana. Doğru Yardımdan benden Her daim koşarım. Bir de cesedini kapıp gideceğim ya. Kafa yiyeceğim bak herler. söyleyeyim mi? Söyle. Saydamlık 1. 2. Kusursuzmuş. Diri ki. abi gel Tamam oldu. Buraya götür. Ufff işte bu lan nokta oldum, tam nokta oldum Arkadaşlar Mustafa'nın doğum günü hediyesi burada Tamam nokta yaptıyseniz Mustafa'ya altta doğum günü hüküldü olsun Ama geçti zaten de. Değil mi geç? Ne zaman doğum günü? Biraz, biraz, biraz gün yok. olmuş Saat 12 geçtiyse Ay, 3 gün oldu Ama bilen olsun Geçmiş bir geç hüküldü olsun ama çok güzel Bakın. Bakın. Kanka bak bu belki de bu oyna yatırıp Bu gelsin muazzam olmaz mı kanka? Aynen ya çok güzel. Yatarak otele santralite vurmak abi muazzam olur be. Ama çok zor. Bakın. hem lazer gibi sıkıyor hem de R'ye bastığımız zaman değiştirmesi yani Kardeşim sen çalma ya. Çalma dediğinde şişinelir mi beni? <gülüyor> ah be, avurdum işte. ya. Al, ya. Al. Sattık maçı. Al. Geldişman. Boru beni. Ne kaldı? Ne diyeyim? Nasıl izni faturası var bizi varız. Katliam görmediyse. İşte Hadi şey. bakayım. İklamak sundan video linkine yeni videomu izle. Çok iyi reklam yapıyorum. Ben Sen beğeniyorsun ya. Oğlum musken niye konuşmuyorsun ya? Oğlum, Bir kişi var. Utanıyor mu? Ne göreceklar ki? Kırkı ah, göremiyorum rengini değiştirebiliyor Evet, ızdıraba Ne yazmış bu gözükmüyor. Adamlar nerede? Adamlar. Döndü mü? Aa, aa. Hayda. <gülüyor> Helal. Bir düşman kaldı Ufacağım. Seni yam yapacağım. Uf bir hayal kırıklığı. Oğlum efsane adam. Bu çok, çok yap ver ya. Abi yalnız kim E çaldı? Sage mükemmel bir kim. Ben. Sen canım <gülüyor> <Sus. mısın? gülüyor> yok mus mus hiç aldın onları? Biri bunu alabilir mi? Sert ben ve ace 2 aferin. Aferin. Aferin. aferin aferin aferin Aferin Window gelmiş ya Gözlerini kapatalım Window aynen oradan Doğkan cam var mı can At abi can dakika bekle bir dakika Korktum yani. ya e, e, e, e. Karımurat ne yapıyorsun? Düşman görüldü Düşman görüldü Düşman görüldü Bunlar Berke neredeyse Düşman görüldü <gülüyor> Öldücek Sıtman, Bir düşman kaldı Game Çaldın mı be oğlum Ben beni koru da ya, Biriniz imha etsin artık şimdi Şurca şurca düşman görüyorum. Tamam. Sıkıntı yok. E, e var mı? Ee, o selişmanınla ne, şey ne <gülüyor> yapıyorsun? Seç. Daha iyi nişan <gülüyor> <orası. gülüyor> gitti Berker asil Asıl şöyle, çobanlar ben... ordusu arkamdan takip etsin <gülüyor> <gülüyor> Herkes çoban ordusu gelsin buraya. Şimdi çoban, çobanlar ordusundan, sey, çobanlar ordusundan kuzey. Zafer hayattır. Bir zenci arkadaşımız. Hadi aydınlan. <gülüyor> zenci mi uçuyor? Ne diye? Beyaz mı diye? Gözlerini kapatın Ahhi de. Allah Allah. Aha. Cana yapıyor Ceca bu benim Ceda der Ceda. O oh, oh, oh. adamlar girmiş ne Celas. Allahım doktan mal mısın nereye atıyorsun oğlum sen. Ben Girdiler Ceka. Daha çok çalış. Spike yerleştirildi ne gelecekler. Çocuk mu kim öldü? Yeni teğlendik! Önme Kim ödü beyler? Allah! Dur! Tamam. Havaya vurmayın! Yürü düzen ettim Koş çeye koş, koş! Bıçakla koş! Bıçakla Bir düşman kaldı! Yerde. Tamam. Tamam. Oynuyoruz bu oyunu ya. Ayakta Bıçak kalan son <gülüyor> Adam önüne mi çıkmıydi? Beyler ben, ben hepsi öldü zannettim! <gülüyor> i̇yiyiz, iyiyiz. <gülüyor> Hadi. Oynuyorum Neyse. be. Friendly <gülüyor> chat yormusun. Bu yarının sonu lazım. Tamam. şunu mezarına mı götürecek? Burası. Heyler. Arkadaşlar şimdi oyun kilisi basacağım. Seni ürkçü belki. Harbi ya. ne korktuğu insanlar var arkadaşlar Mehmet yaptı ölecek mi inşallah. Laum, Beni kim çocuk buraya işte. Biz bereyiz zaten Geliyor buraya. Boom. Evet. <gülüyor> Aynenleş şu bir düşman kaldı. Öldü. Ben <gülüyor> alacağım. Al. <doğru. gülüyor> i̇şte ben alacağım, ben alacağım. Sağ. Bu ne katacağım? Dolduruyorum. Aa öldün ay. Sen kanka de... 104 durmuşsun. 104. C, C kuruyor. Spike yerleştirildi. E Karamurat. Karamurat sayesinde. Nerede? Karamurat'a bomba koymuş, kaybolmuş. Karamurat'ın kafasına bomba bombalayacağım. Nerede o? Helal olsun muydu? Bir taraf değiştiriliyor. Nefesun. Kalpleriniz kulağında çınlıyor. Evet. Evet. Evet aaa yapalım aaa eko el eko el cde girilmez aaa rş dedin çete, bak, çete. çete bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Serbit, yatır, servet füren öde bi bum be bum beee Bakın bir şey deneyeceğim. Koruyacaklar. bu taramura bak ne diyor. Ay güneci mi çıktı ya? <gülüyor> Oppa! Ya dokan. Oh, oh. Benim benim hayatım. Mal. Sizi gıcık oldum. Bizman görüldü. Abi da yiyeceğim bak. Eko'da bile ölüyorum ya Lan bomba bendeymiş sakın Ya. kurun Ya, öyle öyle ya Merdivende ama short gelebilir yani, Merdivende ama short gelebilir nasıl bir cümle Mursus <Gülüyor> so soldan geliyor sanırım Ha Berke abim Ha, abi. ha murat Merdivende short RIP <Gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu Yanım Tz Sen beni ölünce kalmış ya Arkadaşlar bu arada açıklama kısmından benim kanalımda Güzeldi ya değil. Kanka benim şimdi bir Odin'in küçük kardeşi arası çekmem yok mu Zaten Beyler bence bir şeye gidelim. Şey, C şey bebe. Silah çek lazım. Hadi bey gidelim, gidelim, Suyun ısındı senin Phoenix. Anlayacağım. Al Beyler, benle, gidelim. Beyler ben de bey geldim. Düşman öldüm işte. Kısa bir şaka olsun Ya bu seni Kısmi şaka olsun Sen mi şaka olcan lan Allah'ım yarabbim ya. Abi, kadar kadar ben versin ya. lan ben, Erke. <gülüyor> ben erken da seyfettim daha mı görüm Hayır hayır hayır Ah Onu öldürmezsen var ya Onu öldürmezsen kapat gidiyor Lan çok asıyordum ya Kapat gidiyor ya <gülüyor> O, abi oluyor. kapat kapat kapat kapat deniz oluyoruz. Yok oğlum o kadar eği sattım bu videoda. Miyeye kapatayım. İşte ne oldu? Taba basmayın beyler. Top top gitti taba. Yine oldu? Taba basmayın beyler. Sonra bak. Ne yapıyorduk? Ne oldu <gülüyor> ya? Bak, <gülüyor> Berne yazık. Son 30 saniye. Gibi. <gülüyor> ben ben. Arkadaşlar. Switch. Ya ismini göstermeyeyim de şöyle switch. Mustafa PK mı? Az oynarlardı. Arkadaşlar. Son 10 ha. saniye. 12'de bitiyor muydu belki? 13'ta. 13 mü? 14. Hadi ne kadar kaldıran bitirelim video kısa olsun ya Hmm. Arkadaşlar bakın bu çocuk videonun peşinde. Ama bizse arkadaşımızı düşünüyoruz. Siz saldıracaksınız. Lan çocuk şey Neden şey gitti ne? Din alıcı bakar. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık sadece sadece ay ay savaşçı var ya ölümle savaşçılar ke kanka bak böyle savaşçı sen masa, <gülüyor> şey, şey, şey. Eminmiş, watch, Savaş, evime... ne görecekler ki düşman Yok, Likewise, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, neden böyle bir, <gülüyor> Oğlum dış kafasına bak indirmek için. Nişine vurdum 164 yedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <şimdilik>. Ne? ne başladık ya? Kara zaten ölü. Büyük karamurata küstürüyorum. Bir düşman kaldı ha işte. Abone taşımaktan bıktım ya. Yani. son sayı kapatsam videoyu taşımaktan bıktım ya. arkadaşlar işte bu kadar da mütevazı bir insan şey. <gülüyor> hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi kara muratı saymazsan kara kanka kara muratı sayma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kara <marat> oyundan koptu <gülüyor> 5'e 3 kanka abi 3'e mal katta. Ya 2 haftayken kalmış vallahi. Daha 3'e 5 oyun kazanırsak adamların ne kadar mal olduğunu yani test edeceğiz. Vallahi ben nereye çıktım kapatalım. Şefekten ben geldim. Hop. Hop. Düşman görüldü. Ah. Düşman görüldü. morata kil aldı lan. Barbar karamurat diş var beyler. İyi lan var. Var var. kapatalım. Arkadan geldi. Yapma <gülüyor> bunu. Ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> harbiden arka gelmiş. Harbiden arka gelmiş. Sağda bir düşman kaldı. Hele. Nerede lebu? Lan oğlum şu bombayı tutanın lan <gülüyor> <gülüyor> basarak daha iyi tutar Eline falan alıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>